Novi sobaya benzerdi diyor. O zaman e, şimdi 2028'e doğru geliyoruz şimdi. E, Roketimi yapmaya, o zaman ilk önce roketi, roketi yapmaya, sonrasında şey yapmaya başlayalım. Ya tam terk, ini yapmaya başladım. İlk iniş ini yapalım. Şimdi aslında Robert olacaktı galiba bu görevde. Yani muhtemelen bir rover olacaktır gönderciğin araç. Yumuşak'ın işte. Şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir kare. Bunu altın yapacağız. Güzel. Şimdi bu bizim e, iniş aracımızın bilgisayarı ve ka kargo tutucusu olacak. Sonrasında rover'ı bırakması için de... Aman bu çok büyük oldu. E, bunları da yapalım. Aynen. Rover'ımızı bu şekilde bırakıyoruz. Yerden biraz daha biraz da yüksek de olabilir aslında. Şöyle yapalım. Bunu ters yap. Ha, şimdi oldu. Bunu bu şekilde yaptığımızda rover'ımız rahat bir şekilde yüzeye inemeyecek. Bunu ters yöne yapalım ve başlayalım şimdi. 2028'de aya gidecek bu yumuşak iniş yapacak aracın ismi siz koyacak olsaydınız ne koyardınız arkadaşlar? Şu kısmı hazırladım. Yükümüzün olacağı kısmı. Güzel. Şimdi yakıtlarımızı araca koymaya başlıyoruz şimdi. Aslında şunlar durabilir burada. Boş durdu. <gülüyor> şey gibi, bu yumun aracı gibi. Yani küçükler aynen. evet ha. Aynen. Aynen. Yeterin var şimdi. Zaten hafif bir araç olacak. Bir ton kadar hafif bir araç. Şimdi Aracımız ha, küçük motorlara sahip olacak zaten, hafif bir araç. Ee, i̇niş atlarına hani şuraya, şöyle, küçük yakıt tankları da koyacağız. Senin bir tahminin var mı abi, Burak abi? Ne koyardın ismini ya da? Hmm, zor bir soru be. Böyle bir araç. Şey, onu, onu da soralım, şey de soralım yani. Astronot yerine ne demek isterdiniz mesela? Ben Türk kolotu sevmiştim. Evrenot dedi sonra Barış Özcan. Ee, ya, siz ne düşündünüz onunla? Ben diye? biraz Gökmen iyiydi abi ya. Ha. Gökmen. Ben ismim olanı şöyle düşündüm. Şimdi biraz da şimdi yani bu şey başka tarafından da söyleyecek yani. Biraz daha uluslararası bir kelime olmasını isterim yani. Ya astronot tabii ki. Kelime biraz rahat olacak ya herkes söyleyebilecek. Hmm. Türk evet biraz şey oluyor. Söyle bir yani turkonot falan diyebilirler yani. Mesela yabancılara bakacak olursak. Biraz daha denilebilecek bir kelime turkonot. Doğru. Uzay aracına isim ne olabilir? Onu düşündüm şimdi. Hı hı. Burası tamam. anten ayarlayacağız şimdi. Hatta güneş paneli lazım. Anadoluya. Anadolu. Ee, bir yıldıza verdik abi bu ismi. Verdik mi? Güzel isim ama çok güzeldir. Bir yıldıza verdik. Pentagram'ın da güzel bir şarkısı. Yani, antenimizde burada olsun aynen Sonsuz bulan neydi Sonsuz karanlık bu yaşlı günümde yar insan Feza Gezgini Evet ya Feza Gezgini değilim abi Feza Gezgini Feza Gezgini diyelim, diyelim Evet güzel de kuş <gülüyor> serisinden şaşmıyorum demiş <gülüyor> rovura bence bu ismi yani iki, iki farklı şeyimiz olacak şimdi. İlk önce iniş aracı sonra rover. Şimdi rover'ı indireceğiz oraya bir de bırakacağız. Hani rover'ın e, yolu şöyle olacak. O zaman işte, şöyle anlayayım. mi oluyor? Tepede yörüngeye girdikten sonra rover'ı bırakıyor anladığım kadarıyla. Yok, yani iniş aracıyla birlikte iniyor rover. Buraya bağlı oluyor hmm. işte. Bunu bırakıyoruz. Şu rampadan aşağı iniyor. Ay yüzeyine doğru iniyor. Demek ha, iyi. Hatta ben ona bir şey yapıyorum. Geri getireceğiz ya. mi rover'ı? Yok, rover'ı geri getiremeyiz ya. O yüzeyde kalacak ya. Yaşadığı sürece bilgi aktaracak. Bir drone falan koyabiliyor muydunuz rover'un yanına? Drone? Ayda uçuramayacağız abi. Ha, o hmm. Atmosfer olmadığı için. Ha, yine Ay'a gidiyoruz gerçi değil mi? Tamamdır. Aynen öyle. Evet. Tamam, Mars'ı sonrakini yaparız. Sonraki de Mars'ta yapabiliriz ya. Kendi uzay programımızı planlarız. Yani, tamamen kendimizi tasarladı. Olabilir. Biraz da aynen. Şöyle uzatalım biraz da. Uuu. Biraz şey oldu. Heh, aynen güzel. Şunu şu, böyle bırakırız ya da aynen bunu ta tam ters yapamıyorum değil mi? Aynen, bunu şöyle yapalım eğimli yapalım biraz. İkisinin arasına alsın tamamdır. Heh, şimdi iniş iniş ayakları şimdi aracımızın yüzeymesi için iniş ayaklarına ihtiyacı var onları yapacağız. Evet böyle olabilir. Güzel. Tamam. Şimdi aynı, şimdi bunu bir deneyelim. Yani bunu biraz yukarı koyalım. Tamamdır. Aynen. Güzel. Ayakları şimdi kapatalım. Şimdi isim olarak ne kararlaştırdık şimdi? Ne yapıyoruz? Feza yani, gezgin. gezgini. Feza Feza gezgini. Güzel. Şimdi e, güç elementi. Ben NASA'nın yerinde olsam Artemis projesinin adını Von Bram, e, projesi yapardım. Sonuçta adam bir efsane. Saturn beşi o tasarladı. İşte eski yanarda demiş Amerika. E, Von bir efsane olduğuna ben, ben de katılıyorum. Ama bence Artemis ismi çok güzel. Apollo'nun ikiz kardeşi. Yani Von bütün zaten yani bütün dünya biliyor. Yani Art Artemis'in çok daha bence yerinde. Ve burada bir İlk Amerika'ya kalın da gönderecekler için aya. Aynen. Bir şey olması da öyle bir olay da var aynen. Direkt ismin de anlamında da olduğu için yani gayet mantıklı. Ha, şunu şöyle yapıştıraz. Bunları da çevirelim. Ha, bu nasıl oldu ya? Bu olmadı. Ha bu olur. Aynen bu olur. Güzel. Fesah gezginin iş aracı hazır. Bu kalsın. Şimdi Rover'ı yapalım. Onu kaydettik. Şimdi sıra Rover'da. Rover'ı gel küçük bir Rover yapacağız sonuçta şey daha ilk aracımız. Şunu da yapabiliriz aslında. Hazır küçük bir araç. Tomburan V2 vakitlerini tasarlayan kişiydi, yapan kişiydi hatta evet doğru. Doğru. Bu çılgın Türk kelimesi de bu ara çok gündeme gelmeye başladı. Büyük ihtimal Cumhurbaşkanı söylediğinden dolayıdır ama böyle bir dizi vardı abi Burak abi sen hatırlarsın belki. Çılgın, çılgın Türk. Türkler uzayda. İzlemedim ya. Kendi şey şey başroldu yani. Kamera karadalı mı vardı? Geniş ailedeki Yok. karakter vardı. Ha. İsmi Bilmiyorum. tam bir. Bu da batarya takacağız. Bu büyük oldu. Ha, bu olur. Bunu şöyle yaparız. Tepesine bir güneş paneli yaparız. En makulü şöyle. Böyle yaparız. 180 derece bir şekilde alırız. En azından kaçırmayız güneşi. Gökyüzünde olduğu sürece. Tamam. Şimdi bunu böyle bir içeri yapalım. Güzel. Şu an gayet iyi oldu ya. Güneş paneli rober için. Sahnede var mı? Yani yerleştirdin. Abi şey adamın ya. 1100 saati var ya. Hadi canım. O pandemide şey oldu ya. Bir <gülüyor> bayağı uzun bir karantina dönemi oldu. Orada yapacak bir şeyim yokmuş. Biraz ama öğrenmemde uzay konularını falan bu oyna çok yardımı oldu. Ah, şunu şöyle koyalım. Şimdi bir de buna bir ışık koyalım. Selektör yaparız. Tamamdır. Antenimiz de hazır. Üzerinde bir şey var mı böyle robot kol örnek alıp analiz yapabileceği? Aa yapabiliriz. Var. Şunu şöyle bir şey yapabiliriz. Light scanning arm'la. Bunu biraz daha küçültebiliriz aslında. Hayka evet, büyük. Ak şu demiyoruz. aslında evet. Bu yeteri kadar en küçüğü bu. Evet. Olabilir ya. Bunu şöyle yapabiliriz. şu anten alayım ben bunu bir de biraz da, bir tane daha güneş paneline ihtiyacımız olacak. En azından ileri de alalım. Ha sen her yöne baksın istiyorsun mümkün mü? Aynen aynen ya hareket etmiyoruz. hani takip edemeyecekler bari. En azından her türlü aküverim. Aa aslında şöyle yapaydım. Aslında yolu. dış kısmına koyabilirdin şöyle aşağıdan etrafında dolanacak şekilde. Aşağıdan mı? Aa. Hı -hı. Ya biraz şey gibi şeye benzettim. Bu NASA'nın Viper Rover'ına benzettim. Bu 2023'te gidecek olan. Hı. Onda da böyle. Hazır Güney Kutlu'ndayken. Aslında bunu hiç konuşmadım mesela. Nereye? Ha acaba hangi bölgeye indireceğiz? Başta evet. işte iniş, iniş Mutlaka... bölgesi seçeceğiz. Şu an belli değildir ya, aynen. Yani 6 yakınlaş... aydır falan üstünde çalışılıyormuş. Yakınlaştıkça öğreniriz de, merak, yani merak ettim şimdi yani mesela. Bir güney kutbu olsa iyi olur ya. Herkesin yarıştığı bölge yani. Tabi. Bir bakalım buz var mı? Aynen aynen bir bir artık bir, bir, buz halinde bir su bulduk mu? Novidiuk sobaya benzet diyor. <gülüyor> Soba. Bunu bir test edelim. Dünya yüzeyinde. Sonuçta işte test etmeden göndermeyelim şimdi. Bu arada da perseverance az kaldı ya. Mars AMS'ne. Evet onu da yapacağız yayında. 6 gün. Aynen öyle biz de yapıyoruz. Cidden acayip heyecanlı bir olay ve cidden çok yeni teknolojilerle gönderilen bir rover. Onda yani... drone da olacak yani. Drone aynen aynen. Aynen evet. öyle. Ya, ya asıl amacı şey değil yani mesela orada tam olarak aktif görev yapması değil de. İlerleyen zamanlarda gönderilecek araçlarda kullanacak teknolojileri test etmek, ki mesela bunun ilerisinde şey var. NASA'nın 2020'li yılların sonunda, yani işte 2030'lara doğru Satürn'ün uydusu Titan'a gönderileceği Dragonfly aracına bir katkısı olacak. Çünkü o da bir bildiğimiz drone olacak yani, nükleer enerjide çalışan bir drone olacak. İşte Satürn'ün uydusu Titan'da araştırmalar yapacak. Bakalım neler bulacağız orada, orası da acayipler. Yani Güneş sistemimiz çok zengin bir, bir yer. Her ne kadar şey gözükse de yani özellikle Satürn'ün ve Jüpiter'in uyduları çok garip yerler. Buna bir gariplik var ama şu an. Daha kayıyor şu an yanlıyor. <gülüyor> Şuna bak. Aa tamam şu an kontrolü çözdüm biraz. Dur, duralım. Dur, dur dur dur dur. Evet ama durmuyor. Şu sağ sağa doğru gidiyor tekerlekleri değiştireceğim. Ya. Bu tekerlek sorun var sonra ya ben bir şey yanlış yapıyorum. Küçüldüğümüzden dolayı galiba. Büyük tekerlekler daha mantıklı değil be yüzey için. Ya öyle de işte böyle yapınca Ay, yüzey alıyorum. için palet daha iyi olmaz mı sanki? Ya, daha çok ağırlığa palet, göre ya palet. Palet daha çok güç isteyen bir sistem abi Bir de dediği o gibi daha yani. ağır bir sistem. Hı hı. Bir bunlar tekerleri yıllar içinde tabii kötü oluyor, şey, bozunuyor. Evet. İşte Törsev'nizdeki geliştirmelerden biri de o ya. Böyle daha kalın bir alüminyum tekerlek kullanacaklar. Aynen. Püriyasi'ye göre bir, bir farkı da o. Çolpan olabilir demiş. Türk mitolojisinde gezegenler tanrısı. Aslında güzel e, isim ha. Çolpan yapalım. Isim. Ben çok ister, istiyorum açıkçası şeyde yani uzay programında Türk mitolojisindeki isimlerin kullanılmasını. Bence de ben de istiyorum. Çolpan yapalım. Tamam Çolpan. Güzel güzel. Böyle bir örnek için teşekkürler. Teşekkür ederiz. Ee, şu ee, orada sıvı metan olabilir mi diyorlar. Bak herhalde Sıvı metan mı? Nerede? Sıvı metan şey diyorsan eğer satürn uyucusun diyorsan evet, sıvı metan var. Sıvı metan bir oraya aynen. Önden gidip bir petrol tesis kurmak lazım ya. <gülüyor> Dünyadaki araplar gibi oluruz orada. Sıvı metan zengini izleriz. Yozan dedim bunu bir genişletelim. Şöyle şöyle yapalım. Aman. Ağırlık. Aynen tamam. Pro'ya kamera koyabilir miyiz? Kamera yok ya. Kamera işte şu, şu varsayacağız. Aydan bir panorama fotoğrafı olmaz mı? 2028'de. Olur ya 10'da olur yani sonuçta ben yapmıyorum onu KSP'de. <gülüyor> olur yani. Böyle oldu gibi. Bu arada SN10'da yaklaşıyor ha. Aynen sn geçen bir testlerini yapmışlardı. Hazırlıyorlar. Bas iş, aynen basınç evet. testini yaptılar. Şimdi statik ateşleme yapacaklar da hava orada biraz bozdu şimdi. Hatta kar planlayabilir. Garip da şu an. Tabi kar kötü etkiler ya, peki olumlu değil. Aynen aynen. Bir soyuz değil. <gülüyor> şimdi tam oldu ha, şimdi gidiyoruz. Rover'ı gidiyor. Hava düzeylerse statik işlemi yaparlar, e, gerekli şeyler de yapıldıktan sonra uçuşu tarih verilir. bu yanda da SuperHee'yi fırlatması Aa. yaklaşıyor, uçuşu. İlk süprevi prototipinin uçuşu da yapılacak yakın zamanda. Büyükle SN11'den sonra yapılır. Doğru oldu ya. Quello. Ayno, kart köşesi. Sol Cholpan. tam sol panda hazır. Teza, Sonrasında çoğul pam. Hmm, evet. Fusion'da bir sorunumuz var. Çok büyük araç. İyi kaplamayı bitirelim. Yok, kaplamayı ya, değil. Direk ini iniş aracını büyütmemiz gerekiyor. Evet. Tamam, iniş aracını yaparız? Tasarım aklım, aklımızda zaten. Şimdi şu yapacağız ya, aracın aynısı biraz daha büyüğünü yapacağız ya. Yorunlara bakalım, Fezali, Feza değil Feza. Feza gezgini mi Fezayı gezgini mi? Feza gezgini. Ha pardon o zaman, yanlış anladım orada. Cık, bu aynısı. Neyse tamam, şimdi yine yapıyoruz. Ha tamamdır. Herhalde. Buna sığar ya. Sığmasa da yanlardan genişleteceğiz. Cholpan Merge diyelim. Ha, aynen buna sığıyor. Altın kaplama yapalım. Altın folyo kaplama. Robotikler. Bu yok mu çok büyük. Güzel. Heh, buna da yük adaptörü taktık mı? Heh, tamam. Şimdi bunu biraz yükseltelim. Güzel. Tamam. Rover'ımız da hazır. Tüm sistemi buna uygun yapabiliriz. Sonrasında e, yakıt tanklarımız. Öncelikle buraya şöyle takalım. RC yakıtlarımız. Şunu şöyle çevirdik mi? Evet. Güzel. Hıh. Güzel. Kaç ton sefer 2 ton oldu. Burayı kapatalım. İniş takımlarını hazırlayalım şimdi. Bunu aslında şu yuvarlak güneş paneli var ya. Böyle. Güzel. Şimdi ilki kısmı. Etkimiz şey ya formülü basit. Dört tane motorumuz olacak. İşte aynı iş araçlarında biraz işte 2008'e kadar sıvı yakıtlı motor teknolojisini çözmemiz gerekiyor. uldunuzsunuz be yani yorulmadınız mı hani ne bileyim